13 yıl olacak Amerika'ya gelelim. Film hep böyle kalbimde yatan bir şeydi. Ee, çalıştığımızın karşılığını daha iyi alıyoruz. Bana çok tatlı bir hikaye anlatmış. Ben böyle iş arıyorum, bedava da çalışırım, çay getiririm, çöp toplarım. Ciddi Warner Bros projemdi. Hani telefonum çaldı. Dedi ki "You da çalışır mısın ikinci sezon?" Böyle bir fan girl olabilmemi <gülüyor> şey olabilirdim. <gülüyor> Bir sonraki senaya gelsin, bir sonraki gelsin falan. Ben böyle o krippi bakışıyla böyle <gülüyor> bole giriyordum. Herkese merhaba, Sosyal Mesafe serisinin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bugün de çok, çok değerli, çok güzel bir konuğum var. Birazdan Melodi Tuna bizimle olacak. Aslında kendisi kendi sosyal medyasından da buradaki hayatıyla ilgili, neler yaptığıyla ilgili çok güzel paylaşımlar yapıyor. Ama ben bugün ona biraz daha böyle farklı sorular sormaya çalışıyorum ve sizler için daha farklı cihazlar almaya başlayacağım. Daha fazla detay vermeden menüdeyi buraya alayım ve sorularınızı sormaya başlayalım. Teşekkür ederim. Öncelikle çocuklara... gerçekten çok <gülüyor> mutlu oldum <gülüyor> böyle bir şeye konuk olmayı kabul ettiğin için. Hani böyle önce tanıtmak açısından seni Kaç yaşındasın? Amerika'ya ne zaman geldin? Ne okudun? Ne için geldin? Böyle biraz bahsedersen ondan çok sevinirim. Tabii ki de. Ben Melody Tuna. <gülüyor> 31 yaşındayım. 10, 13 yıl olacak Amerika'ya geleli. İşte liseyi bitirip üniversite için geldim. Hı hı. Hukuk okumak diye geldim. Ama aslında film hep böyle kalbimde yatan bir şeydi. Küçük filmden beri... Hani etrafımda hiç film sektörü olan kimse yoktu ama ben böyle babama tuttururdum beni setlere götür, bir şeyle birilerini bul, ben çok merak ediyorum falan diye. Ani bir dönüşle e, filme geçtim ve gerçekten hani severek okudum. Hı -hı. İşte şimdi de... Peki <gülüyor> neden Amerika'ydı yani o sırada? Hani neden Avrupa falan değildi? Biraz hukuk tutmamalı. Ee, hukuk, hukuk ya mi? aslında ben İtalyan Lisesi mezunuyum ve e, en başından beri bizim... Fikrimiz İtalya'ydı. üniversite. İtalya'ya gideceksin hı hı. E, Son an kadar da böyleydi. E, son sene, lise sona geçmeden önceki e, yaz... ...kuzenlerim Amerika'da yaşıyor. Onları ziyarete geldim. İlk defa Amerika'ya geldim. E, çok sevdim. Böyle hayal gibi geldi her şey. İşte, Beni Universal Stüdyolar'a götürdüler bilmem ne falan böyle ah rüya gibi falan. Film alanında bir eğitimin falan oldu mu Türkiye? Hiçbir, hiçbir şey yoktu. Ben liseyi bitirip direkt 18 yaşında buraya geldim. Hı hı. Ee, hani hiç böyle bir şey fikrim yoktu. Hani sadece ilk ilk bütün set tecrübelerim ilk burada oldu. Çok güzel. Çünkü ben sana hani eğer biliyorsan acaba ikisini karşılaştırma imkanın olur mu falan diye soracaktım ya da en azından gözlemlerinden. Ee, hani bunu izleyecek kimse hani yanlış şey yapmak istemem evet, evet. Anlamda ee, şey ama hani Türkiye'de de bir çevrem var set e, çevresi yönetmen olsun oyuncu olsun ve Gittiğim zaman Türkiye'ye çok hani, setlere davet ediliyorum, gidiyorum, biraz Hı. zamanımı orada geçiriyorum. Hani hiç çalışmadım ama gözlemlediğim kadarıyla e, fark tabii ki de var, maalesef. <gülüyor> hani sanırım biz hani dediğim bir yanlış bir şey söylemek ama galiba daha insani şartlarda çalışıyoruz Hı. burada. Ya da e, çalıştığımızın karşılığını daha iyi alıyoruz hani tamam. e, maddi manevi diyeyim. E, daha iyi alır. Yani sadece de bu sektör için geçerli değil zaten o yüzden. Evet eminim. Hani kurallar tabii daha fazla. Burada e, sindika üzerine dayalı Hı -hı. her şey. Union diyoruz. Herkesin, her departmanın bir yünü var ve o union'un kuralları var. Ve onun dışına çıkılamıyor. O yüzden e, o sebeple sanırım daha her şey sistematik işliyor Hı -hı. ve insanlar haklarını arayabiliyor diyeyim. Kesinlikle. Peki bana çok tatlı bir hikaye anlatmıştın. Böyle artık vazgeçmeye yakın başına gelen. Yani onu gerçekten aktarmak çok istiyorum. Hani kısaca onu biraz anlatır mısın? Aa, tabii seve seve. E, ben işte e, mezun oldum üniversiteden ve bana bir sene işte çalışma hakkı verildi. Ben harıl, harıl internetten, e, tabii kimseyi tanımıyorum nasıl iş bulunur setlerde onu da bilmiyorum. Ama internetten haraların başvurular yapıyorum <gülüyor> devamlı. E, setişleri falan, asistanlık. E, tabii hiç kimse geri dönmüyor. Ama bu sırada işte para kazanmak için bebek bakıcılığı yapıyorum, restoranlarla çalışıyorum e, falan filan. Ondan sonra artık pes etme noktasındayım. Bir senenin sonuna gelmek üzereydik. E, artık dedim, yet, herhalde olmayacak. Ben Türkiye'ye dönüp yani orada şansımı deneyeyim. E, ve böyle... Çok yakın bir arkadaşım gelmişti e, liseden. Ondan sonra o da gelince böyle dedik ki beraber Hollywood'da bir ev tutalım. Ondan sonra o da okumaya gelmişti. İşte onun okulu biter, ben de hani, benim de zamanım dolar, dönerim falan diye. Hollywood'da bir ev tuttuk. Herhalde böyle tuttuğumuzun yani ya ertesi günüydü ya da böyle çok yakın bir aynı hafta içinde falan. E, Gece böyle bir anda önümüzde büyük bir otopark vardı. Büyük böyle testler geliyor falan. Ne oluyor diye bir baktım camdan. Ee, set kamyonları. Allah! Gözüm açıldı böyle. <gülüyor> Hemen aşağı indim. Orada bir güvenlik vardı. Ondan sonra e, ne oluyor burada falan diyorum. Adam da bana bakıyor böyle. E, boş boş sen kimsin ne istiyorsun falan diye. Ondan sonra e, set olacak burada sabah falan dedi. İyi tamam dedim. Ben çıktım. Böyle heyecanlıyım tabii falan filan. Sabah oldu. Sabah Böyle bir de süslendim, püslendim, indim aşağı yine. Ondan sonra güvenliğe diyorum ki ben iş arıyorum, ne olur beni içeri al, biriyleyle tanıştır falan filan. Adam diyor ki benim öyle bir yetkim yok zaten, yapamam, edemem. Ondan sonra yalvarırım diyorum. Bir saat adamla orada tartıştım, adam en sonu diyor ki bak cici kıstın falan ama polis çağıracağım, git artık falan. En son bir saatin sonunda setten biri gördü, yanımıza geldi. Ne oluyor burada falan diye. Ondan sonra e, dedim, ben böyle iş arıyorum, bedava da çalışıyorum, çay getiririm, çöp toplarım, her şey yaparım, yalvarıyorum falan. Ondan sonra adam halimi acıdı herhalde. Ondan sonra biraz uzaklaştı böyle walkie-talkiesinden birileriyle konuştu. Sonra dedi, tamam beni takip et. Ondan sonra ben böyle heyecanlıyım tabii. Orada bir karavana e, girdik. Orada da yardımcı yönetmen vardı iki tane. Ondan sonra işleri başlanan aşkı zaten ne istiyorsun falan dediler bana böyle sinirli sinirli. Bütün hikayeyi baştan yine onlara anlattım. Ben ne olur yalvarırım setlerde olmak istiyorum, ne yapacağım bilmiyorum falan. Ondan bir tanesi dedi iyi yaz buraya adını, soyadını, numaranı, çık dedi. Çıktım çok ümitsizdi, hayatta aramazlar falan. Ama iki gün sonra aradılar. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Dediler bir tane müzik videosu var gelip çalışır mısın? Tabii ki de dedim. Ondan sonra bütün gece heyecanımla uyumadım. Arkadaşım hatırlar yani. yani tamam. Ondan sonra <gülüyor> çok heyecanlıydım. Ee, gittim. Ee, çok zordu tabii ki. Ne yaptığımı hiç bilmiyordum. Ee, oradan oraya koşturuyorum, ne yapıyorum bilmiyorum falan filan. Ama e, öyle öyle tanışa tanışa insanlarla <gülüyor> bir şekilde bugünlere geldim. Ya bence şey açısından çok güzel bir hikaye yani hem bence istediğin peşinden koşmak ne kadar önemli hem de yani o vazgeçeceğin noktada bile e, fırsatları değerlendirmek ya ben çok çekingen e, bir insandım hı hı. E, bayağı çekingen <gülüyor> ondan sonra Amerika'ya gelmek tabi beni açmıştı biraz yine de ama çok çekingenliklerim vardı Hani o böyle bir kırılma noktası oldu sanki dedim ki melodi yaptın yaptın yapmadın hani neleri kaçırdığını bilmiyorum o yüzden böyle bir hani yoksa hayatta yapamayacağım bir şeydi hani Normalde bana sorsan çok uzanırdım, gidemezdim, bu kadar ısrarcı olmazdım. Ee, ama gerçekten hani o bir kırılma noktası gibi bir şey oldu benim için. <gülüyor> Kesinlikle. Peki e, ben de tam hatırlayamadım. O zaman tanıştığın yardımcı yönetmen sayesinde değil mi? Sanki diğer işlerini de yapmış. Aynen, aynen öyle. İşte dediğim gibi o gün e, ki kaç sene, 5-6 senedir Amerika'daydım. Hani o zamana Hı -hı. kadar. Hani İngilizce konuştuğumu sanıyordum. <gülüyor> <gülüyor> ama set dili çok başkaymış. Hiç sette bulunmadım ve maalesef bunu okulda da öğretmiyorlar, onu anlamış Hı -hı. oldum. Ee, ama sette böyle başı kesilmiş tavuk gibi sağdan sola koşturuyorum çünkü Wokitalki'de ne dediğini ne de, ne de hiç anlamıyorum. Hı -hı. Hani sadece bir melodi duyuyorum Wokitalki'de, devamı tamamen e, Japonca gibi falan hani yani benim için. Ha yani ordaya koşturuyorum. O sonra biri diyor ki sen ters yöne koşsun, seni öbür tarafa çağırdılar falan <gülüyor> böyle. Ve en son birinci yardımcı öğretmen hani biraz şey gibi kızım sen hani burada ne yapıyorsun falan diye beni böyle bir öğle öğle molasındaydık. Bir yanıma geldi. Hani sen ne yapıyorsun falan, kimsin, ne yapmak istiyorsun? Ondan sonra ona da böyle dedim ki ya, ya ben çok öğrenmek istiyorum. Benim hayalim setler. Hani yalvarırım beni hani kovmayın bana bir şans verin falan. O adam bu halimi acımış olacak ki dedi ki tamam dedi ben hani seni gittiğim projelere yanımda götüreceğim bir şekilde inandı bana gerçekten hani ve mentorum gibi bir şey oldu sabırlıydı benimle. ondan sonra hani gerçekten de üç sinema projesi iki de dizi yaptım onunla onun sayesinde hani çok şey öğrendim ondan sonra da zaten işte başka o projelerdeki başka insanlara tanışa tanışa. Hı -hı. E, o başkaları beni aradı falan derken hı hı. öyle ilerledim evet. bir şekilde. Peki <gülüyor> benim bildiğim uh, Little We uh, Weapon You, Animal Kingdom zaten şu anki gibi evet. e, bulunduğunuz setleri biliyorum. E, saymadığım böyle eklemek istediğin hani etkileyici şu projede de vardım falan demek istediğin bir şey var mı? Ya da böyle senin için yeri başka olan... Bunların arasından böyle anlatmak istediğim Black Monday diye bir proje var. Çok severek çalıştım. Güzel bir dizi gerçekten, kaliteli bir dizi. Ghosted diye bir dizide çalıştım. Ondan sonra... Netflix'te olan birkaç tane ama filminde çalıştım. Şimdi Animal Kingdom'da da sanırım ikinci senen herhalde değil mi? Animal Kingdom'da ikinci senem. Ya bu projelerin arasında... ...Little Weapon çok böyle ilk ciddi Warner Bros. projemdi. Hmm. Hani ilk defa bu kadar yüksek bütçeli, hani ağzımın açık kaldığı şeyler yaptığımız bir projeydi. Hmm. Ve ekip çok tatlıydı. Onun, o yüzden böyle bir yeri ayrı. E, seviyorum. O kelime hmm. çok geliştirdiğim bir projeydi. E, ama... Hani... Hiç daha önce izlediğim bir projede, severek izlediğim bir projede çalışmamıştım. You o anlamda benim için özel bir proje oldu. Çünkü You'nun birinci sezonunu çok severek izledim. Hmm. Ve hatta annem buradaydı, beni ziyaret ediyordu. O zaman Little Wappen'daydım. Ee, You'yu izledik beraber. İzlerken dedim ki of ya bunun ikinci sezon olsa da çalışsam keşke dedim. Ve aylar sonra <gülüyor> telefonum çaldı dedi ki You'da çalışır mısın ikinci sezon? <gülüyor> Çünkü Los Angeles'ta. Çok, oldu. Telefonda çok kuldum böyle. Tabii falan. Yoksa telefonu kapattım çığlık çığlığa bağırıyorum falan. Ya yani o böyle hani e, hakikaten başka bir boyut oldu benim için ve hani böyle şey diyor New York'ta değil miydi o ya falan. Diyor ki ikinci sezon Los Angeles'ta çekecekler falan. Ondan sonra e, hatta bu 3. sezonlarını da yan stüdyomuzda çektiler. Bayağı yan yanaydık bu Animal Kingdom'da çalışırken ben. Aynen e, Gerçekten o proje benim de sana böyle bir girl olabilmemin <gülüyor> şeyi olabilir. Çünkü aynı şekilde ben de bayılarak izlemiştim ilk sezonu. Ve ikinci sezon Los Angeles o hani fragmanı çıktı ve dedim ki inanmıyorum. <gülüyor> Çünkü gerçekten insan yaşadığı yerde çekilen zaten bir şey çok etkiliyor. Hani bu İstanbul için bile öyle oluyor yani. Okay. Gezdiğin oturduğun sokaklarda. Burada bir de onun da çalışıyor olmak. Bence yani şey paham hiç Aynen hani o gerçekten e, şeydi hani böyle konuyu merak edip e, çünkü bizim işimiz gereği senaryoları okumamız gerekiyor e, ve genelde ben biraz isteksizce okuyorum senaryoları. E, Onlar ay bir dakika seni kaybettim nereye gittin ha buldum <gülüyor> şeyler bilgisayarımda şey bir anda. E, ondan sonra. E, Hani böyle isteksiz okuyorum senaryo. Üf, yine yeni senaryo okumam lazım falan diye ama yu da böyle hani şeydim. Bir sonraki senaryo gelsin, bir sonraki gelsin falan hani. E, hani o sanırım böyle bir tek projeydi. Çok. Peki hani böyle oyuncularla falan, falan e, ekibin ilişkisi nasıldı aslında ben de merak ediyorum. E, oyuncularla iyiydi. Hayır, bunu ne kadar doğru mu? <gülüyor> Ayrıca Türk, Türk kitlemizi izliyoruz. Evet değil mi? <gülüyor> ee, Başrol'daki kızı çok sevmedim. Ee, Hı -hı. Sanırım ya bilmiyorum belki hani kızı ben ilk defa o projede gördüm. Hani Hı -hı. ilk böyle büyük projesi miydi bilmiyorum hani falan ama biraz böyle hani e, nazlıydı diyeyim Hı -hı. <gülüyor> o konuda. Ee, adam şekerdi. Ee, ama o da böyle şeydi. Genelde Sahne çekildiği zaman ya da çekileceği zaman sette böyle çok kendi ne kapanıyordu. Böyle hep kulaklıkla bir köşede oturuyordu o gerçekten böyle o creepy bakışıyla böyle <gülüyor> rol'e giriyordu rol'e giriyordu gibi gerçekten. Ee, ama çok o, iyi bir oyuncu çok çok beğendiğim bir oyuncudur yani. Aynen aynen ee, hani ama tatlıydı hani konuştuğum Hı -hı. zaman kibardı şeydi hani. E ya benim hani çok oyuncular konusunda bir hayal kırıklığı yaşadığım da oldu şey de oldu ama sanırım yeri böyle hep ayrı kalacak oyuncu Little Twilight'in son sezonundaki Shanty Williams Scott yani hani doğaüstü bir insan mı desem ne desem bilmiyorum ama hani zaten hala kim ya ilk zamanlarından beri o Amerikan faydaki filmlerinden beri kime sorsan ah şahanedir evet. derler hani hep ee, çizgisini hiç bozmamış hı. diyeyim ee, çok iyidir ya sete gelir herkesin merhaba der hani herkesin derdini sorar onu sorar bunu sorar ilgilenir dünya tatlısı bir insan hiç sinirli görmezsin çok uyumlu olumlu pozitif hani hiç böyle bir oncile çalışmadım gerçekten hani tekti o yüzden yeri ayrıdır ya o konuda hani benim için. <gülüyor> benim sana göre tabii bir tane sadece set deneyimim olduğu için ben şansıma iyi bir ortama denk geldim. O nazlılara falan denk gelmeyip biraz böyle insanlara şey sattım. Burada bambaşka oyuncular çok iyi falan. Ya Aslında şimdi olarak bence başka. Yani dediğim gibi bunu Türk kitle izleyecek ve erişilen oyuncular olursa bana kızmasınlar. Ama hani... Ee, söylemekte istediğim bir şey var. Şu an özellikle pandemide görüyorum. Dediğim gibi oyuncu arkadaşlarım takip ediyorum, görüyorum. Setteki hallerini paylaşıyorlar. Ve oyuncuların çoğu bütün resimlerde, videolarda maskesiz. Mesela. Hı hı. Hani ekip maske takıyor olabilir ama ben oyuncuyum deyip takmıyor mesela. Ama nedenini anlamıyorum. Mesela o konuda evet buradaki oyuncuları takdir ediyorum. Çünkü buradakilerde... Ee, kamerada kayıtta diyene kadar hiç kimse maskesini çıkarmıyor. Hani e, ve kestik deyince de anında geri takılıyor maskeler. Yani hani kimse ben oyuncuyum bana kimse karışamaz. Takmasam ne olur? Zaten test oluyoruz. Hani bu modda değil kimse ve hani kural neyse ona uyuluyor. E, hani böyle çok ab, hani Türkiye'de de tabii o kadar bilmiyorum ama duyduğum kadarıyla söylüyorum. O kadar çok abartı ...şımarıklıklar yok yani hani herkes görevini yapıyor aslında hani onun görevi oyunculuksa evet onu yapıyor ha böyle çok çok büyük isimler hani böyle kavus gibi olan isimler de duydum e, bu arada ama hani ben de o kadarlara çok denk gelmedim şansıma diyeyim hani e, belki ileride değişir bilemeyeceğim ama benim de kesinlikle hani burada tecrübe ettiğim şey yani en küçük e, roldeki insandan en büyük roldeki insana kadar hani herkesin eşit hissetmesiydi beni etkiledi. Yani dünyanın herhangi bir yerine göre iyi söylüyorum, sırf Türkiye'de değil yani. Ama e, hani burada gerçekten o farkı hissetmediğin bir ortam var. Kesinlikle yani maske konusu ya da başka bir konu, o gerçekten buranın en güzel e, özelliklerinden biri. hani çoğu oyuncularla ben sohbet ederim, hani şey yaparım, nasılılsın ne yapıyorsun ne diyorsun hani bir de sanırım Amerika'nın verdiği eşitlik mi diyeyim hani oyuncuyla neredeyse işte bir araba kullanabiliyorum Mesela ben de, aynı aynı. de. Aynı. Aynı. ya da bir aynı tarz markayı alıp giyebiliyor Hani hı hı. bilmiyorum biraz daha mı hani onun verdiği çok olabilir fırsat mı diyeyim Hani bilmiyorum ama hani belki de o Amerika'nın sistemiyle de alakalı mıdır bilmiyorum. Hani herkese işte kimse kimseyi küçük görmüyor. Kesinlikle. Hani bu hani ben hani bu fakir kısımdan gelmişti, asistanlık gibi bir şey e, yok yani. Evet, evet. evet. Hani sanırım o yüzden de olabilir bilmiyorum. Tamam. Peki sistem demişken şunun da hani altını çizmek istiyorum. Çünkü ben de seninleyken böyle bir aydınlanma yaşamıştım öğrenerek. Ben hep mesela şey hayal ederdim. Ben Warner Bros'ta çalışıyorum ve bu Warner Bros'un set ekibinden biriyim. Aa tamam hani dizilere bölüştürecekler bizi kesin ben bir dizideyim. Yani böyle bir hayalim varmış onu anladım. <gülüyor> Ama seninle tanıştıktan sonra aslında o büyük stüdyoların bile hiç öyle bir sabit ekibinin olmadığını ve senin de biraz önce aslında bahsettiğim gibi hani senin yönetmeni ya da yardımcı yönetmeni ekibinde ya da istediği kişiler arasında olmanla ilgili bir işleyiş var. Ondan böyle kısaca bahseder misin? Ee, evet, bunu ben de sandım. Çünkü dediğim gibi o mezun olduğum dönemde böyle bir CV hazırlayıp büyük stüdyoların kapılarına gittim bayağı. Ve hepsi böyle bana manyakmışım gibi baktı ve geri çevirdi. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet, öyle bir şey yok gerçekten. Ee, yani küçük yapım şirketleri... ...büyük yapım şirketleriyle anlaşıp onların himayesine giriyor bir şekilde. Hı hı. Ve aslında seni işe alan küçük yapım şirketi de değil. O küçük yapım şirketi ana yapımcılar ekibini kuruyor. Hı hı. Sonra uygulayıcı yapımcı... E, ...departmanların başlarını seçiyor. İşte Kemer, kamera departmanının başını seçiyor. İşte D.P.'sini seçiyor. O D.P. kendi ekibini getiriyor. İşte elektrik ve... Grup departmanının başını seçiyor, o kendi ekibini getiriyor. İşte bizde de biz e, assistant director yani yardımcı yönetmenler ekibi Hı -hı. olarak geçiyoruz e, ve işte birinci yardımcı yönetmen seçiliyor, iki tane iki tane de ikinci yardımcı yönetmen seçiliyor ve onlar kendi asistanlarının ekibini kuruyorlar. Hı -hı. E, yani o yüzden bir yapım şirketi beni arayıp gel benle çalışır mısın demiyor, bana genelde yardımcı yönetmenler alıyor, ben ekibimi kuruyorum, bu ekipte Hı -hı. olmak ister misin? Hani böyle bir işleyiş var. Ee, o yüzden hani daha çok CV'nden çok e, kimi tanıdığın önemli, nasıl çalıştığın ve nasıl çalıştığını bilen insanların seni önermesi başkalarına önemli açıkçası. Hani e, bunu ben de hani çok sonradan öğrenmiş oldum maalesef ama hani keşke okulda falan bu bilgileri verseler diyorum çünkü hiç o kadar böyle bir fikrim yoktu ki gerçekten. Aynen. Ee, ama hani böyle bir işleyiş var. Sette olmak istiyorsan tabii hani açıkçası Hı -hı. E, hani post production falan kısmı daha farklı işliyordur eminim. Ben hani sadece setteki kısmı bitten bahsediyorum şu an. Hı -hı. Aynen. Peki e, çok yeri gelmişken hani CV dedik. E, sence burada Amerika'da bu sektöre girmek isteyen birinin kesin olarak film eğitimi almış olması mı lazım? Buna dikkat ediliyor mu? Hayır. Yoksa başka bir şey okuyup ama tutkusu buysa da bu işe girmeye çalışabilir mi? Kesinlikle dikkat edilmiyor. Bana daha kimse ne okuduğun, diploman var mı? Hatta üniversite mezunu musun falan bile demedi. <gülüyor> Dediğim gibi sadece tecrübeye bakılıyor. Yani biri seni öneriyorsa, bir yardımcı öğretmen diğerine diyorsa melodi diye bir kız var, çok iyi çalışıyor. Gözün kapalı alabilirsin, atıyorum. Ee, o da beni arıyor diyor ki bu bu beni hani seni önerdi bana benimle çalışır mısın diyor hani bizde genelde o hani interview aşaması bile olmuyor hani <gülüyor> <Doğru, gülüyor> interview bile yapılmıyor hani direkt güveniyorsa şey yapıyorsa Hı -hı. alıyor seni Hı -hı. hani hiç öyle peki e, şimdi sen nasıl bir izinle buradasın ve çalışıyorsun e, ve hani Türkiye'den buraya gelecek birine ne önerin olur? Hani ben daha bilgilendirmek istiyorum çünkü bana böyle çok şey sorusu geliyor. Hani okumam mı lazım? İşte vizeye mi başvurmam lazım? Çalışma vizesi mi? Vatandaşlık evet. mı? Özellikle bu sektörde çok karışık olduğu için soruyorum. Yani biraz oyunculukta daha karmaşık ama... E... Evet. Ya zor. Ben hani o konuda biraz şanslıydım. Hı -hı. Sponsor Hı -hı. sayesinde green card aldım falan filan. Ama kolay değildi tabii ki de. Uzun sürdü, işlemler kaç sene sürdü falan filan. Ee, ama dediğim gibi tanıdık olduğu için burada bir şekilde e, böyle bir yardım alabildim. Ee, green Card'la çalışıyorum. Ee, fakat yani gerçekten gelecekleri, hani artık o kadar eskiden sanki daha kolaydı bu tarz işler ama o kadar zorlaştı ki. Hani gelecek insanlara böyle biraz umut, umut da vermek istiyorum ama e, gerçekten zor. Hani... Bor, <gülüyor> <Of. gülüyor> gel hani çünkü yani ya evlenmen lazım ya böyle bir sponsor bulman lazım. Senin ee, farklı bir sektörden mi almıştın öncesinde? Evet, <gülüyor> aynen. Ee, farklı bir sektörden aldım ve o sektöre e, restoran sektörüydü. Bağımlı da kaldım birazcık. <gülüyor> hani e, o yüzden hani bu dediğim gibi bu işler birazcık karışık. Yani eskiden daha kolay çekilişler falan oluyordu, hani çalışmak için bu H1 vizesinde falan da şans oluyordu. Onun da şansı artık çok kalmadı. Hani Türkiye'den zaten hali hazırda bir oyuncu ya da sanatçıysa O1 vizesi diye bir şey duydum. Hani onu, onu almak biraz daha kolaymış. Ama hani onun dışında normal insanlara... Sanatçı vizesi diye geçiyor sanırım. Sanatçı vizesi diye geçiyor. Hani... Okuyarak, okumak için gelip de sonradan hani o bir senelik çalışma iznini alıp o dönemde de şansına seni isteyecek bir iş bulursan e, hani şanslı oluyorsun onlar sana sponsor olabilirse falan diye. Ee, ya da işte öğrenciyken e, yarı zamanlı çalışma e, ya da OPT'de tam zamanlı çalışmalarda faydalanıp. Ee, Aynen. Belki şansına o çalıştığın şans, evet. Yani, yani Sanırım o yüzden da... öğrenci olarak gelip de sonra ne yapacağına karar vermek daha kolay olduğu için herkes aynı şeyi yapıyor sanırım. Hı -hı. Ee, ama hani böyle sen Türkiye'deyken biz seni çok sevdik gel de e, sana oturum izni alalım çalışma izni alalım diye bir şey hani yok ya da böyle inanılmaz bir iş yapıyor. Daha iyi Hı -hı. olan lazım ki seni bir şirket çok istesin de hani çağırsın altına falan Hı -hı. ama hani Galiba gerçekten hani öğrenci olarak gelip sonra ne yapacağını karar vermek daha kolay gibi şu an hani ilk geleceklere. Peki sen bu geleceklere ya da gelmek isteyenlere nasıl bir önerin olur ya da yani birkaç cümlede böyle... Burayla ilgili bir şey söylemek istesen, ne dersin onlara? Kararlım olsunlar, iyi mi evet. değerlendirsinler, nasıl bir yol izlesinler, en azından senin olduğun nokta. Şöyle diyeyim, çok mesaj geliyor bana Instagram'dan. Diyeyim için aynı. Evet. Hani işte ben oyuncu olmak istiyorum Amerika'da, ben işte Amerika'ya gelmek istiyorum ya da işte sen oh ne güzel hayat yaşıyorsun bilmem ne hani. Maalesef sosyal medya insanları yanlış yönlendirebiliyor ama e, çok eminim buraya gelen birçok Türk hani kimse de gelip oh, çok rahatla her şey demez yani hani, e, hani zor ve bunu bilerek yola çıksınlar zor e, hiçbir şey sosyal medyada göründüğü gibi kolay değil e, milyoner değilsen sanırım e, hani ya da çok zengin değilsen Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Onda bile yabancı bir ülkedesin sonuç olarak ve e, kurallarını bilmiyorsun, kültürünü çok iyi bilmiyorsun. Alışma sürecin var. İşler işler nasıl işliyor onu öğrenme sürecin var. Hani bunların hepsi zaman alan şeyler. E, kolay değil. E, ben ben çok süründüm. Hani kendi adıma konuşayım. Gerçekten çok süründüm. Çok dibi gördüm. E, hani herkes böyle oh, çok rahat öyle bir şey yok yani. Hani 13 senede, neredeyse son 2-3 senede toparladım ben, Hı -hı. hani diyeyim. Ondan sonra e, dediğim gibi kolay değil. E, buna hazırlıklı olsunlar yani. Ben gelimde de Amerikan hayalini yaşayacağım kadar kolay değil. E, zor, yalnızlık var, e, yalnızsın. E, çok kolay arkadaşlıklar kurulamıyor e, Amerikalılarla. Hı -hı. E, dediğim gibi birçok şey farklı, çok kuralcılar. Ee, çok para gidiyor. Yani özel bir Los Angeles pahalı. Yaşam hani e, pahalı. E, o yüzden hani gelecek olanlar bütün zorlukları göze alarak gelsinler ki e, zorluklar, sürprizler, e, taşlar çıktıklarında önüne hani hazırlıklı olurlarsa hani çok düşmezler. Öyle söyleyeyim e, ve hani pes etmesinler. Burada sanırım pes etmeyince eninde sonunda o yani, hani American Dream dediğin şeyi bir şekilde yaşayabiliyorsun ama hani oraya gelene kadar evet çok büyük zorluklardan Hı -hı. geçiyorsun. Hı -hı. Ee, ama benim hani hayat mutlum var. Gerçekten hiçbir şey imkansız değildir diye. Ee, gerçekten de öyle. Yani yeter ki pes etme. Ee, düştüğünde yeniden kalkmayı bil. Ee, yani Onan gerisi bir şekilde hale oluyor. Ya yani çalışkan ol, hırslı ol. Bütün hı hı. hırstan bahsetmiyorum ama hani güzel hırslı hı hı. ol. Ee, gerisi bir şekilde oluyor. <gülüyor> ee, böyle biraz muhabbeti kapatırken şöyle bir şeye de değinmek istiyorum. Çünkü ben bunu hani kendi arkadaş çevremden bile çok duyduğum bir şey. İşte sen orada Türksün. Hani sana nasıl davranılıyor? Sen orada üçüncü sınıf vatandaşsın. hani bizim bir Türkiye'de öyle bir cümlemiz vardır ya. Ben açıkçası özellikle belki Los Angeles'a özel bir durum olabilir ama sıcak bir tarafında yaşadığımızı düşünüyorum insan kalitesi açısından. Ben hiçbir zaman Türk olmakla ilgili burada bir sorun yaşamadım. Daha doğrusu bir tepki yaşamadım. Tabii ki çok eksepsiyonel durumlar olabiliyor ama en azından iş ortamında, işte arkadaş ortamında, okul ortamında. Sen özellikle bu sektörde çalışan biri olarak, yani Türk olmakla ilgili hissettiğin ya da yaşadığın bir şeyler oluyor mu? Ee, ya açıkçası bir kere ya bir kere oldu. Ama onun dışında hani ben de dediğin gibi ne okulda ne sosyal hayatımda, ne iş hayatımda öyle sen aa, Türksün. Hiç öyle bir şey yaşamadım açıkçası. Tam tersi çok ilgilerini çekiyor. Aynen. Ee, hani Aksa Hanım mesela şey diyor, Aa, çok tatlı, çok şeker. Hani e, bu tarz şeyler sadece bir, ilk bu işe başında dediğim gibi e, ilk işlerimden biriydi herhalde ve hala işte zorlanıyordum. Hani ne nasıl oluyor tam bilmiyordum. Walkie talkie de çok zorlanıyordum. Hayır, sadece o zaman böyle biri bana demişti ki ''Sen bence bırak bu sektör, İngilizce konuşamıyorsun, git önce İngilizce öğren.'' Okay. Ee, evet, böyle hani bayağı ağlamıştım falan. Söyledim bir daha da iş için ağlamıştım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kehkeme söz vermiştim. Ama hani bir kere oldu yani ama onun dışında hani hiç daha böyle ne, türkülüğüme dair e, hani ''Aa sen Türksün, bilmem nesin, biz seni istemiyoruz'' hani hiç öyle bir şeyle karşılaşmadım açıkçası. Aynen. <gülüyor> Ya çok çok teşekkür ederim. Ya ben benim sorum bu kadardı. Hani belli bir şekilde e, aktarmak istediğin başka bir şey varsa e, seve seve dinlerim. <gülüyor> e, ama yani gerçekten bunu izleyecek kişilere de e, çok ilham olacağına eminim. Çünkü özellikle bu seriyi ben sosyal mesafe adı altında başlattım. E, hani sosyal mesafemizi sadece fiziksele indirmeyi böyle amaçladım. Evet. <gülüyor> Çünkü hani bu süreçte ben gerçekten herkesin daha morali bozuk, motivasyonu düşük ve ne yazık ki dünyanın bulunduğu durumdan Anladım dolayı öyle. geleceğe bakışımız o kadar köreldi ve negatifleşti ki hani burada böyle konuklar alıp insanları motive etmeye geleceğe dair hayallerini tekrar durmaya <gülüyor> yardımcı olmaya çalışıyor çok güzel düşünmüşsün. Yani, Aynen doğru söylüyorum. O yüzden yani çok da mutlu oldum katıldım. Ya Ben de ben çok teşekkür ederim. Bundan saydalanacak çok insan olacağına eminim. E, Ayrıca sağlık. Aynen, umuyorum. <gülüyor> Anlattığım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <gülüyor> İyi bak. Evet, dördüncü bölümümde sonuna geldik. E, Melanie'nin sosyal medya hesabını da zaten buralara ve aşağıya koyuyor olacağım. Onu da takip edip e, çalışma sürecini, buradaki yaşadıklarını görebilirsiniz. E, bu videonun altına da sormak istedikleriniz olursa ya da bu sektörle ilgili ne gibi videolar isterseniz e, onları yazabilirsiniz. Beşinci bölümde de çok çok çok heyecanlı bir konuğum olacak. O yüzden bu seviyeyi kaçırmamak istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Daha fazla Amerika'da yaşam görmek istiyorsanız beni Instagram'da takip edebilirsiniz. Başka bir videoda görüşürüz.